Soru şu, insan psikolojik hasta olduğunu nasıl anlar? Doktora başvurma eşiği nedir? Günlük hayatta hangi belirtiler psikiyatriste gitme gerekçesidir? Çok güzel bir soru. Yani insanın psikiyatrik bir rahatsızlığı olduğunu nasıl anlayabileceğini söylemiş, sormuş. Ve günlük hayatta ne tür belirtiler psikiyatriste gitme gerekçesi olabilir demiş. Çok güzel. Evet. Bir kere sosyal ve mesleki işlevselliğimizi zora sokan her tür belirti kümesi. Ne demek bu? Yani evimizde, eşimizde, çocuğumuzla ilişkilerimizi, okulda ders başarımızı, iş yerinde arkadaşlarımızla ilişkilerimizi ve iş başarımızı ciddi anlamda etkileyen her tür psikiyatrik belirti doktora başvurma eşiğini oluşturur. Peki ne tür sık belirtiler görüyoruz? Bir kere psikiyatrik hastalıklarda en önemli belirti kümesi uykuyla ilgili olanlardır. Daha doğrusu en önemli sinyallerdir. Tıpkı enfeksiyon hastalıklarında ateşin çok önemli, yükselen ateşin çok önemli bir sinyal olması gibi psikiyatrik hastalıklarda da uykunun bozulması çok önemlidir. Birçok psikiyatrik hasta uykuya dalma güçlüğü çeker veya uyku vakti kaymıştır, çok geç saatlerde uyuyabilmektedir. Bazı hastalar ancak sabah saatlerine kadar ayık kalıp, uyanık kalıp, daha sonra ancak neredeyse sızarak uyumaktadırlar ve öğle saatlerine kadar sarkabilir veya çoğu zaten uyuyamaz ve ertesi günü çok yorgun ve kötü geçirir. Dolayısıyla uyku bozukluğu çok önemli bir psikiyatrik belirtidir ve mutlaka düzeltilmesi gerekir. E, uykunuz bozulduysa bunu düzeltmenin hemen yolunu bulmanız lazım. E, eğer birkaç gün içerisinde tekrar düzelmiyorsa mutlaka hekimle görüşmek gerekir. E, depresyon orta ağır şiddette özellikle hayatı çok zora sokabilir. Hafif şiddette geçenleri de kendi haline bırakmamak gerekir. Çünkü ileride daha ağır düzeyde belirtilere evrilme olasılığı vardır veya kronikleşebilir. Depresyon deyince neyi anlıyoruz? İnsanın hayattan zevk almasında azalma e, ve kendisini enerjisiz, bitkin, yorgun hissetme, gelecekle ilgili olumsuz düşüncelere kapılma, e, kendini küçük görme, e, kaygılı olma, uykuda bozulma, iştahta bozulma, bu her ikisi artabilir de azalabilir de, e, ölüm düşüncesinin insana artık sevimli gözükmesi, intihara yönelik bir meyil, gibi bir dizi belirtiyle seyreder ve bu belirtilerden 5 kadarı bir araya geldiğinde ve 2 haftanın fazla uzun sürdüğünde e, o zaman depresyondasınız demektir. Depresyon en sık gözüken psikiyatrik hastalıklardan biridir. Yani 5 kişiden biri hayatında en az bir kez depresyona girecektir. Dolayısıyla bu belirtilere karşı kendimizi çok uyanık tutmamız lazım. E, depresyon hastasının da mutlaka psikiyatriste gitmesi gerekir ee, bunun dışında obsesif kompulsif bozukluk belirtilerinden de bahsettik yani hayatı çok zora sokabilecek işte tekrarlayıcı davranışlar e, temizlikle ilgili aşırı hassasiyet dinle ilgili aşırı hassasiyet e, bu nedenle kararsızlık işleri sıraya koyamamak vesaire gün boyu süren kaygı e, Yine dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğundan birkaç belirti söylemek gerekebilir. İleri derecede sabırsızlık, e, dikkatin dağınık olması, yahut e, başka insanların söyledikleri sözlerin arasına hızlıca dalabilme, e, öfke kontrolünde bozukluk, sabırsızlık gibi belirtiler de hayatı ciddi anlamda zora sokar ve her yaşta çocuk ya da erişkin e, yine çocuk e, e, bir psikiyatriste başvurmayı gerekli kılabilecek hastalıklardan birisidir. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu o da çocuklukta %7 erişkinlikte %4 gibi gözükür. Dolayısıyla yine bir psikiyatriste başvurmayı elbette gerekli kılan hastalıklardan birisidir. Birçok psikiyatrik hastalık bu anlamda doğrudan psikiyatriste başvurmayı zaten gerektirir ama ben hani öncelikli olanları söylüyorum. Psikozlar yani akıl hastalıkları, kişinin çok tuhaf davranışlar sergilemesi, ciddi bir şüpheciliğe sahip olması, tuhaf işitsel varsanılar yani konuşan sesler duyması, insanlardan şüpheye kapılması, birilerinin ona zarar vereceğini düşünmesi, yahut çok tuhaf bir biçimde kendisinin özel yetenekleri olduğunu düşünmesi, Mehdi olduğunu, peygamber olduğunu, Atatürk olduğunu vesaire düşünme gibi belirtiler de hiç kuşkusuz kişinin bir an önce psikiyatriste başvurması gerektiğini gösteren önemli kanıtlardır. Bunları dikkate almak gerekir. İşin ilginç yanı bu saydığım çok ağır belirtilerle seyreden hastalıkların önemli bir kısmı tedaviyle ciddi anlamda düzelebilir, gözüktüğü kadar zor olmayabilir. Tedirgin olmamak lazım. Bu noktada kişilerin önemli bir toplumun önemli bir kısmı psikiyatriste giderek etiketlenmekten korkar. Oysa hastalığın yol açabileceği kayıplar bu etiketlenmeden çok daha ağır olacaktır. Bir psikiyatriste gittiğinizde herkese söylemek zorunda zaten değilsiniz. Tedaviler uygulandıktan sonra iyileşip hayatınıza düzgün bir biçimde devam etme imkanınız olabilir.